Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün SCP Vakfı'nda nasıl seviye kazanabileceğinizi ve departmanlara nasıl katılabileceğinizi göstereceğim. İlk önce yapmanız gereken Discord sunucumuza katılmak. Linki açıklama kısmında var. Discord sunucumuza katıldığınızda yalnızca bu kanalları görebileceksiniz. Bunları okuyabilirsiniz tamamını ya da direkt okumadan ee, bodozlama dalabilirsiniz. Evet, yapmanız gereken ilk şey sınıfta sohbetin altındaki seviye atla bölümüne tıklamanız. Bu odanın içerisinde bazı sorular göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi SCP Vakfı Türkiye SCV 0 soruları. Burada birkaç soru var. Bunları ilk önce bir kopyalayın. Sağ tık kopyalı. Daha sonra buraya not defterini açıyorsunuz. Veya herhangi bir yerde yazabilirsiniz ama not defteri sizin için iyi olacaktır. Daha sonra bunları cevaplıyorsunuz. Sizinle birlikte bunları cevaplayacağım ben. Ee, Roblox hesabınız artı 13 yaş niteliğine sahip mi? Yani Roblox karakteriniz yazı yazdığınızda her şeyiniz hashtag hashtag oluyor mu? Her şeyiniz sansürleniyor mu? Eğer sansürlenmiyorsa... Evet yazıyorsunuz buraya. Artı 13 şeyine sahip. SCP Vakfı nedir diye sormuş sorumuz. SCP Vakfı hakkında birkaç bilgi yazıyorsunuz. İşte SCP'leri depo eder. SCP'leri saklar. SCP'leri e, test ederler. İşte vakıf halinde bulunurlar. Bazı departmanlar bulunur. içerisinde personeller vardır. tarzında böyle bir şeyler yazarsınız. Anladın mı? Ben rastgele yazdım tabi. Onun dışında üçüncü sorumuz aktif olduğunuz vakıflar nelerdir başka vakıflarda seviyeniz var mı demişiz bu şu demek oluyor başka herhangi bir roblox SCP vakfında var mısınız orada sizin de böyle seviyeniz var mı biz sadece buna bakmak istiyoruz e, bunu da cevaplıyorsunuz varsa var yoksa yok yazıyorsunuz onun dışında seviye sıfır olmanız durumunda hangi görevleri yerine getirebilirsiniz neden seviye sıfır olmak istiyorsunuz bunu yazacaksınız seviye sıfır olduğunuzda vakıf personel olabilirsiniz ve e, vakıfta dolaşıp repelere yavaştan katılabilirsiniz falan filan. Evet, vakıf personelinin görevleri nelerdir? Vakıf personeli olabilirsiniz derken şunu kastediyoruz. Temizlikçi, hademe olabilirsiniz. Vakıf personeli dediğimiz muhabbette de şey, temizlik yapar, işte ne bileyim, alışverişleri yaparlar, taşıma yaparlar, kantine bakarlar vesaire vesaire. Diğer sorumuz, Keter, Öklit ve güvenli sınıfların tanımını yapınız. Yapmanız gereken şu, direkt sorumuzu görüyorsunuz zaten. Burada diyor ki, Keter, Öklit ve güvenli sınıfların tanımını yapınız. SCP güvenli nedir? SCP, Öklit nedir? Buradan girin, bakın nesne sınıfları diye SCP.wiki.com sitemiz var. Buraya girerseniz zaten her şeyi göreceksiniz. Güvenli, Öklit, Keter, Tamil bunlar var. Bunları yazın işte, Buradan, yani, kopyala yapıştırı şey yapmayın. İlk önce okuyun, basit 3-5 kelimeyle anlatın. Ne olduğunu belirtin. Daha sonra son sorumuz da şu, girmeyi hedeflediğin departman nedir? Gelecekte neden, Ya yani bu vakıfa girdiğinde gelecekte hangi departmana katılmak istiyorsun? Fark etmez, ben hepsine katılabilirim diyor olabilirsiniz. Veya ben güvenlik olmak için girdim, ben işte vakıf personeli olup kalıp böyle sürekli saçma sapan RP'ler yapacağım diyebilirsiniz. Buraya yazın, bu tamamen cevabı olmayan bir soru. Ee, şu... İlk, ikinci soru ve son soru bu cevap olmayan sorular yalnızca belirtmeniz gerekiyor. Evet, bunları cevap bunların hepsini cevapladınız. Yapmanız gereken şu. Hepsini böyle seçiyorsunuz. Bunu kopyalıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Şimdi Discord'a tekrar geri dönüyoruz. Burada diyor ki cevaplar seviye 5 birine gönderilmelidir. Yönetici O5X ve O5'lere gönderilemez diyor. Bu demek oluyor ki yönetici O5 konseyi veya O5X'e gönderemiyorsunuz. Bu 3 departmana göndermiyorsunuz. Seviye 5'ler var, seviye 4'ler var, asistanlar var. Bunlara gönderebilirsiniz. Ama seviye 5'lere göndermeniz tabii ki de daha doğru olur. Seviye 5 birini buluyorsunuz. Mesela ben şu an Efe Pro 0155KG'yi seçtim. Buna buradan mesaj gönder diyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Hop enter diyorsunuz. Tamam mı? Cevapları yazıyorsunuz ve kişiye gönderiyorsunuz. Bu kişi cevapları okuyacak ve eğer onaylanırsa buraya onaylandı yazacak. Onaylandı yazacak. Eğer onaylanmadıysa onaylanmadı şu şu sorular yanlış. 24 saat sonra tekrar gönder vesaire. Bu tarz şeyler yazacaklar. Seviye 5 kişi sizi bir O5'e gönderecek. Daha doğrusu isminizi bir O5'e verecek. O O5 sizi gruba alacak. Gruptan seviye verecek daha doğrusu. Seviye 0 olduğunuzu gruptan görebilirsiniz. Roblox grubumuza katılın. Orada göreceksiniz. Soruları atmadan önce tabi Roblox grubunuza da katılmayı unutmayın. Katılın yani daha doğrusu. Ee, sevi eğer seviyeniz verilmezse grupta veya Discord sunucusunda yapmanız gereken şu. Kişiye yazdığınız formu yazdığınız kişiye gidiyorsunuz ve seviyem, seviyem verilmedi yazıyorsunuz. Ee, tabi düzgün yazın ben yanlış yazdım. Ee, eğer seviyeniz tekrar verilmezse... Kişi meşgul olabilir, görmemiş olabilir, atlamış olabilir. Tekrarlayın. Belki hani görmemiştir. İnisiyatif alın anladınız mı? Eğer gerçekten hiç bakmıyorsa başka birini atın. Ee, ya yaklaşık bir 8 saat içinde falan size cevap, yani size e, rolünüz verilecektir. Onun dışında aktif olmayan bir seviye 5'e göndermeyin asla. Burada gördüğünüz aktif birine gönderin. Falan filan. Okey. Burayı da yaptıktan sonra artık seviyemiz gelmiş oluyor ve seviye sıfır olabiliyoruz. Seviye sıfır olduktan sonra da yapmamız gereken seviye sıfır sorularını cevaplamak. Bu zaten sizin sohbette mesajlaşabilir olacaksınız ve herkes sizin sorularınızı cevap verebilecek. Yeni soruları göreceksiniz. Oradan soruları cevaplıyorsunuz ve seviye bir oluyorsunuz. Seviye bir olduktan sonra departman alımlarına katılacağız. Onları da şuradan göstereceğim size. Evet. Seviye bir olduk. Artık neredeyse Tüm kanalları görebiliyoruz. Ve yapmamız gereken tek şey şuradan e, gördüğünüz departman alım e, şeyine basmak. Bilgilendirme kanalının aşağısında hemen departman alım. Burada sürekli olarak her gün en az iki departman falan e, şey yapıyor. Alım yapıyor. Bu alımlar da şöyle işliyor. Mesela e, güvenlik veya mobil görev güçleri olmak isterseniz alımlara alımlar atıldığı vakit girmeniz gerekiyor. Yani canlı bir şekilde sınanıyorsunuz. Ama diğer e, ikinci kategoril... E, departmanlarda bu işlemiyor. Mesela burada şu var. E, tabii bazen spesifik olarak bitiş saatleri falan verilebiliyor ama genelde böyle olmuyor. E, şöyle oluyor. Burada sorular falan veriliyor. Bakın mesela güvenlik departmanı alım soruları. Bu soruları kişiye cevaplıyorsunuz. Burada zaten hepsi gözüküyor. Buraya okuyorsunuz, alımları bu şekilde katılıyorsunuz. Daha sonrasında siz de herkes gibi burada gördüğünüz gibi işte neymiş mesela Hop ve AMB'ymiş bu kendisi. İşte güvenlik personeliymiş. Bu mesela sınıfta el lideriymiş. Burada mesela seviye 4'lere bakalım etik kuruluymuş bu mesela bilimselmiş hem de mühendismiş falan filan Siz de bu rolleri alabiliyorsunuz ve oyunda da yine katılabiliyorsunuz. Departmanlara katıldığınızda eğer oyunda da o departmana girebilmek istiyorsanız departmanın Roblox grubuna girmeniz gerekiyor. Bu Roblox gruplarında zaten departman yöneticilerinden alabilirsiniz. Departman yöneticileri O5'ler oluyor arkadaşlar. Muhabbet bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Baya hızlı bir video yapmaya kalkıştım çünkü zamanım çok dar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herkes departmanlara katılır. Herkes umarım sevdiği departmanlarda oynama şansı bulur. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.